motorcu abiden herkese merhaba arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi otobandayım hangi otoban tanırsınız belki buraları Burası İstanbul İstanbul'daki Boğaz Köprüsü'ne giden otoban şimdi hemen şu aklınıza gelebilir eldivenler nerede eldivenler unutmuşum arkadaşlar öyle bir sıkıntı oldu spor motodaki kankilerimi ziyaret ettim bir 890 Adventure motor aldım hemen çöktüm bir motora dedim beni motorsuz mu gezdireceksiniz buralarda o yüzden dükle beraber KTM motorumuz var altımızda geziyoruz şimdi şafak kankim MT-09 ile önden ışınlanıp gitti göremiyorum yakalayamıyorum Çünkü o trafikte aralardan geçme hayvan gibi hızlı gitme özelliklerin biraz azalmış Bir de tabi burada güvenlik şeridinden gitme olayı var biraz artık orada hiç gitmediğim için iki senedir bana garip gelmeye başladı ama zamanla alışacağız bakalım kısa süreliğine Hollanda'dan Türkiye'ye geldim. Biliyorsunuz Hollanda'da yaşıyorum. Orada motorlarla alakalı biliyorlar çekiyordum uzun süredir. Bir aile ziyareti yapayım. Çevremdeki kankilerim, arkadaşlarım göreyim dedim. Birçok arkadaşımı ziyaret ettim. Birkaç gün önce geldim yani. Hemen arkasından da bir blok patlatayım dedim. Özlediğim noktalardan bir tanesi de bu şu an bulunduğum yer. Trafin kendisiydi tabii ki. Boğaz Köprüsü'nden geçmek bayağıdır yapmadığım bir aktivite ve özlediğim bir aktivite. Normalde her günlerdeyse oradan geçerek İstanbul'da yaşadığım dönem zihinsel olarak kendimi rahatlatıyordum. Ama şimdi gerçekten bir memleket hasreti içerimizde, içimizde var yani. Çok basmıyorum, çok çıldırmıyorum. Eldivenim yok, düşmek de istemiyorum tabii yandan. İstanbul'da biliyorsunuz benim onlarca, onlarca demeyeyim de birkaç kez kazan var videoları da YouTube'da var şöyle ya, kaza yapmadan çiçekçileri ezmeden yavaş yavaş gidiyorum köprünün üstüne bir çıksam çok mutlu olacağım eğlenceli noktalardan bir tanesi trafik hissedilir derecede yoğun evet, iyi ki dalmamışım motorcu kardeşimiz geliyormuş yandan burada bir daralma vardı Hatırladığım bütün yollardaki o şekiller farklılıklar yerinde duruyor yani iki sene de değişmemiş pek bir şey Bu motor da bayağı iyiymiş ya Dük yani Quick shifter özelliği falan frenler taş gibi Gerçekten temiz yeni motor yani test için açmışlar Şuradan geçebilirsem gerçekten o manzarayı yakalamak istiyorum Be. siz şimdi basar gidersiniz ben bu kadar özlemişim yavaş yavaş tadını çıkara çıkara geçerim yani. kusura bakmayın da şu manzarayı görmeyeli şu camı da açacağım şu manzarayı görmeyeli 2 sene olmuş yani vay be vay be müthiş ya Arkadaşlar yokken değerini biliyorsunuz yani. Varken değil de insan özlüyor. Sonunda şafak kankimi buldum ya. Adam bozuyor gidiyor. tıpa bak. tıpa bak hareketlere bak. Şarketlere bakalım. Şarketlere bakalım. Şarkete bakalım şu an. Bak bak bak bak. Allah'ım nasıl yakalayayım. Ben bunu yakalamaya çalışmıyorum zaten. Böyle özellikle bir yakalama çabam yok yani. Ama yine de arkasından gidiyoruz. O ne geliş dedim. Arkadan çarptı bana. Arkada taksici acayip hızlı yaklaştı da Ben de Çekiniyorum şimdi yani yine Motor bizim değil sonuçta Bu ne lan bu nereye girdi böyle Neyse biliyordur herhalde oğlum. Benden iyi Benden daha çok burada yaşıyor adam yani Hiç ses de çıkmıyor bu makineden ya cip. Az önce met onu sürüyordum da egzoz sesiyle yine insanlar fark ediyor orada olduğunu bununla hiç Duyulmuyor yani Oğlum bu nasıl yokuş bu anda arkadaşlar benim için acayip farklı bu yokuş çünkü 2 senedir böyle yokuş görmedim yani Acayip Enduro yapıyormuş gibi hissettim dimdik Allah'ım ya neleri neleri özlemişim ya <gülüyor> Yokuşları bile özlemişim lan Böyle bir şey olamaz Şu kargaşa şu kaos hiçbir yerde yok abi Memleketimin güzel yönleri Benim için yani özlediğim için muhtemelen siz bezmişsinizdir muhtemelen böyle şeyleri görmekten ama Karman çorman abi bu trafik müthiş ya bayılıyorum bu trafiğe Şu çarpayım mı şuna Arkamdaki arkadaşa ben yol vereceğim kuruyucu arkadaşa çünkü Uçacak o gidecek yani Of araba yanmış kokuya bak İy, Lastik kokusu Kayış, kok, Yanmış artık ne yanmışsa Geçin abi geçin ben turistik geziyorum. Sizin işiniz gücünüz var. Çıkalım. bak. Herif deli gibi sürüyor ya. Şuraya psikopat ya. Psikopat. MTC. Ay Beşiktaş'ın stadyuma bak ya. Helal be. Vodafone Arena ol olan yer burası herhalde. Efsane yapmışlar lan. Abi görüşürüz Gidiyor musun? Gidiyoruz abi okay, Sen okay, de okay, abi Grupan abi bay bay Gürpan abi görüşürüz eline sağlık Her zaman hoşça kalın <gülüyor> Hadi kaçalım Yavaş git lan Ay gibi basıyorsun yetişemiyorum sonra ya Ben sen çekim yapıyorsun Çekim yapıyorum şu anda da yapıyorum Kamerayı el salla Yardım. Salla lan Kamerayı el salla lan Evet. Oldu şimdi. Biraz ıslak ama. Ya, işte, çevre yolu biraz şey oluyor. Daha kuru oluyor. Çok işlek olduğu için herhalde. Evet. Eldivensiz de hiç hoşlaşmıyorum ama. Aa, ayakkabılar. Motor botu değil ya. Ayaklarım kayıyor. Gel gel gel. hop Şimdi Yerler biraz kaygan ama ne yapıyoruz Yavaş yavaş gidiyoruz Şuradan ABS'nin güzellikleri tabi ABS hemen devreye giriyor çünkü asfalt biraz kayıyor ıslak olduğu için İnşallah hareket etmezsin diyecektim Hemen Kaydırdım Hadi bakalım Trafik süper Şuradan aralardan Geçecektim ama geçemiyorum. Çünkü abla oraya koymuş. Arabayı. Süpersin. Danküşüm. Biraz yağmura yakalandık. Biraz bekledik sağda solda. Şansıma yani. Yarın biraz daha iyi aslında hava ama bugün şansıma biraz ıslaklı yollar. Ama memnunuz yani. Seviyoruz bu hayatı. Bir de bir şey söyleyeyim. Buradaki yaşayan arkadaşlar daha Yağmur konusunda benden titizler. Ben yağmur mu? Sıkıntı yok diyorum. Çünkü artık orada alıştık ıslanmaya yağmura. İlk gittiğim zamanlar ben de rahatsız oluyordum. Ne yağmuru yağmur da motor mu sürdür diyordum ama artık alıştım. Gidemiyorum lan. Geçemiyorum. Buradan. Geçebilir miyim? Geçtim. Çok zor gerçekten ya motor. Motorun şeyleri gidon vesaire korumalıklar olduğu için biraz zor sen ne yapıyorsun abi helal olsun sana Bu rahatlık var ya kimsede yok ya Arabanın kafasını sokmuş ışıklara Polis herhalde ya polis de değil İnşaatçı biri Helal ya bu rahatlık bu konfor kimsede yok Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya Hey be Honda CBF 150 Korunu uzun süredir duymadım bir şeydi Ben de basayım biraz Pek sık kullanamıyoruz Kornayı Ama burada şimdi Yerini bulmuşken Kullanmasak da ayıp olur Müthiş Özlemişim be Neyse şöyle yavaş geçeyim adamı ıslatmıyorum Bak adam ne kadar çekindi yani <gülüyor> Kaldırıma çıkma opsiyonum var oğlum benim burada Burası Türkiye Kaldırımdan çıkmak Gitmek Süper bir şey ya Normalde biz kaldırıma çıkamıyoruz tabi Süt çocukları gibi telefonla oynayanlar, pahalı jip, Kaldırma çıkan MT 10.9 pardon. <gülüyor> Karyerlerden geçiyoruz ama Geçiyor mu geçiyor Nerede? Çıkarız ya Makineye bak 10 numara araba ama gidemiyor trafikte <gülüyor> Biz ne yapıyoruz göster bizim ne yaptığımızı <gülüyor> Biz ne yapıyoruz aralardan gidiyoruz İstersen Ferrari'sı iki teker olmadıktan sonra hiçbir kıymeti yok yani İstanbul trafiğinde. Teşekkürler abla. Araba ne olur tütüyor araba ya. Araba bildiğin yanarak gidiyor yani bildiğin. İçten yanmalı değil, dişten yanmalı. İnsan gurbetteyken acı özlüyor ya. En alakasız şeyleri dahi aklına geliyor, özlüyor. Gerçekten bir gurbetçi olduk, çıktık yani. Buradan iki tekerede de saygılar selamlar gönderiyorum kankime Kadir'e. O da gurbetçi, o da uzaklarda bayağıdır gelmiyor. Debriyaj kullanmaktan parmaklarım ağrıdı. Dur kalk, dur kalk, dur kalk. Gerçekten yorucu zamanda parmak kaslarım taş gibi olmuştu yani gelişmişti. Çünkü sürekli debriyaj kullanıyorduk burada. Girilmez, insan yürümesin burada diyorlar. Şu manzaraya bakar mısınız ya. Olay bu işte. Şu manzarayı gördün mü? Ömrüne 10 yıl ekleniyor işte, artı 10 yıl. Şahsın kendi adıma konuşuyorum. Çok seviyorum yani İstanbul'u. 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü burası bu arada bilmeyenler için. Süper ya. Evimdeyim. Evimde gibi hissediyorum böyle buralarda gezince. Dük 890 da güzel, agresif ya. Çok kıvrak motormuş ya. Dük 790'ı kullanmıştım. İnceleme amacıyla değil de hani genel bir şeyler anlat, söyleyeyim motorla alakalı diye. Dük 890 süper. Gücü olarak, yüküç olarak müthiş bir fark yok tabii ki. Ama şu kıvraklık aralardan geçme vesaire işler çok iyi. Bunun elci korumaları olduğu için elci korumaları biraz tabii müsaade etmiyor aralara girmeye ama onun dışında çok kıvrak, çok esnek, çok güzel e, dönebiliyorsunuz. Direksiyon açısı geniş. Direksiyonda da amortisör var gidonda daha doğrusu. Gidon amortisörü var. O da hızlı, yüksek hızlarda sallamayı, kafa sallamasını engelliyor. Müthiş ya. Eğlenceli bir motor, keyifli bir motor bence. Özellikle cam olması uzun yol için ideal yoksa sıkıntı. Yakıt kapasitesi de bence ayı gibi. Aşağıda da tank var. Onlar da benzin deposu var bence. Çok araştırmadım ama... Yakıt doldurdum. Yine fullenmedi. Yani bayağı koydum. Herhalde kapasite bayağı yüksek. 50 liralık aldım bu arada arkadaşlar. 50 liralık. Ben hep 50 liralık alıyorum. 50 TL'lik yüklemi doldurdum benzini Şuradan bir gazı açayım şöyle. Bakayım ne oluyor. Oo bayağı. Bayağı iyi. Bu polisler radar vardır şimdi. Ha. Bak bak bak. Sen de bana geliyorsun. Aaaa harbi radar varmış ha Fotoğraf fotoğraf makinalı bilmem neli ama önden plakası yok mu makinalı nasıl olsa Hiç gazımı kesmeseymişim Evet ilk aksiyonumu yaşadım üstüme geliyordu araba ama <gülüyor> Tam ezemedi beni yani izin Ezme şeyine geçemedi Normalde beni ezerlerdi yani Bir top speed videosu yapardık aslında da Vaktim kısıtlı arkadaşlar yoksa Çıldırttırdık yani motoru. Şu CRF'i de seviyorum ya. Güzel motor. Motoru da geldik. Geri götürelim. Verelim. Az bir şey dolaştım. Şöyle bir İstanbul havası aldım. Yani tam böyle bir motovlog bir şey değil. Yani de şöyle İstanbul havası. Yani aksiyona gerek yok. Sürebiliyorum İstanbul'u hala. Onu fark ettim. Keşfettim. İlk geldiğimde daha önce geldiğimde bayağı zorlanmıştım yani. Şimdi artık biraz da kendimi açtım ya. Orada çünkü sakin sürüyorsun. Hep böyle ışıklarda bekle. Arada bekle. Şu bu. Burada şimdi her yerden aradan bir yerden geçiyorsun. Bir şey. Bir aksiyon var yani sürekli. O yüzden körelmemişiz tam. Hallettik. Spor Moto'ya motoru teslim edelim. Teşekkürümüzü de edelim. Sevgilerimizi de sunalım. Spor Moto'ya motorumuzu bıraktık. 09'u aldık. Şafak kankim arkamda. <gülüyor> Şimdi cadde basını nasıl gideriz buradan en kolay? Hatırlayamadım onu Hep silinmiş bütün hafıza. Nereye? Nasıl? Ha öyle evet. Anladım. Minib minibüs yolundan.